Hem yaramaz bir çocuktum, hem de sorumluluk duygusu olan bir çocuktum. Ben aslında oyuncu olmaya 8 yaşında karar verdim. Bir gün babamla televizyonu izlerken birşeyle izledim. Babamla dedi ki ben oyuncu olacağım. O böyle kaşımı sevdi ve olursun kızım dedi. İşimi yapmaya çalışıyorum en iyi şekilde kendimce. Ben sadece oyuncu olmak istiyorum ya, doğru düzgün. Böyle bir 20 yıl sonra... Nesriyen Atakir. <gülüyor> Kendilerine sığla Tokyo. Çok çok. <gülüyor> <gülüyor> Eslihan <Atatürk. gülüyor> kadın, Atagül. ödülümüz. Harika, çok yetenekli, çok iyi bir Eslihan Sayıncı Atagül Doğru. Eslihan'la oynamak muazzam şey. Çok disiplinli, çok kafa yeah. Kafası zehir. Yani. Her işimi kolaylaştıran. Her sabahlı birleşmemi doğan Eslihan. Eslihan'ı bir, Eslihan. bir anda